Rüyada derede su içmek, yani derede su içtiğinizi görüyorsanız aslında çok hayırlı bir rüya. Yani saf bir su geldiğini düşünün. Hayatınızdaki birçok noktada saflığınızdan zarar göreceğiniz, arınmış olan hayatınızda başka insanlar... E, karıştıracağını, o yüzden saf bir rüyadır, iyi niyet, iyi hayatınızla alakalı noktada başkalarının sizi gözetlediğini, size zarar vermek istediğini gösterir. Ama saf akan bir şey olduğu için siz bu noktada asla zarar görmeyeceksiniz ama gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Eğer ki içtiğiniz su biraz bulanık, biraz acıysa, ee, bu yakın ekonomik olarak çok fazla e, dara düşüreceğiniz, işinizden kovulma, e, işinizle alakalı noktadaki yaşanan krizleri görememe gibi durumlarımız olabilir. Gözünüzü dört açın, özgürsüz acı ve bulanık Ama tatlı su içiyorsanız bu hayatta zevk almaya. Lezzetli hayatı tatmaya, rüyandığınızdaki her şeyi kaliteli şekilde ya yaşamayı gösterir. Ama suyu içtiğinizde acı hissediyorsanız aile büyüklerimizin bu konuda ile ilgili sıkıntılar oluşturabilir. Mesela akan dereye dalıp e, içinden su içmeye çalışıyorsanız çok hayırlı bir kapının size açılacağı ve uzun soluklu bu iş alanında rahat ve ferahlık yaşayacağınıza işaret eder. Mesela e, nehirden su içtiğinizi düşünürsek e, nehir birçok suyun karışımıyla birlikte olur. Acı, tatlı tuzlu artık ne varsa e, inanılmaz derecede büyük bağlantılar içerisinde olacağınız işler, fırsatlar ve yolların açılacağı ve iyi bir evliliğe İyi bir hayat arkadaşlığının yolculuğunu da temsil eder ama yaşadığınız ülkeyi bırakıp farklı bir yere taşınmak, yaşadığınız şehri bırakıp farklı bir noktaya da göç edip oradaki oradaki alanınızın daha rahat geçişeceğini gösterir. Ama rüyada akan bir dereye su yolunun kesildiğini görüyorsanız o sırada içmeye çalışırken hizmet verdiğiniz noktalarda işinizin ve rızkınızın kesileceği ve başka insanlar bu noktada sizi zarara ve iftiraya uğratacağını gösterir. Yani mesela duyanızda farklı kulvarlarda devam sular ve su alanları varsa ve içinde sesler geliyorsa kocanızın sağlığı ya da eşinizin sağlığı ile ilgili e, tedaviler çok uzun soluklu olacağını ve yıpratacağı ve ekonomik olarak da zorlayacağını da gösterir. Ama berlak ve saf görüyorsanız hayatınızda saflığınızla güzellikler kazanacaksınız. Acı ve e, biraz çamurlu su görüyorsanız büyük bir mücadele ve yıkımları da görmeniz gerekiyor. Saflığınızdan göremeyebilirsiniz. Dikkatli olun, hoşça kalın.